Ne hallere düştüm Egon'a yeni düştün olmadı Sorun yok korkmadım Bu okyanusta ilk defa boğulmadım Hala bıraktığım yerdeyim Sıkın bana geri gelme Cumrumda bile değil mi Nereye gidersen de Şehirler anlamsızmış Orayı güzel yapan aşklarmış Sevenler oradan kaçmış Her şey yalanmış Ne haller